Biz mesela Xiaomi Türk malı oluyor diye şey yaptık. Dediler ki şimdi bu Türk malı mı olmuş olacak? Çin'den gelip Türkiye'de satıldığı zaman, işte yerli marka sattığı zaman onlara Çin malı diyorsunuz arkadaşlar. Evet. O zaman bu mantıkla Xiaomi'de Türk, malı, Türk oluyor. malı olmuş olacak. Evet. Yani. Beyin bedava. Beyin bedava. Teknoloji Okulan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. ile Teknoloji Haftalık Bakış programının... Yeni bölümünde karşınızdayız. Bu bölümde neler var Özgür Çetin? Biraz yine, bahsedelim istersen. Yine gündem çok yoğun. Osman hakikaten bu Allah hafta. Allah Allah. Hiç neden çoşur, çoşur. Değil mi? Evet. <gülüyor> çok yoğun bir gündemimiz vardı bu haftada. Ee, bu haftanın bence en ilginç olaylarından bir tanesi e, telefon üreticilerinin ki ağırlıklı olarak Çin markaları var burada. Zaten sektörde ağırlıklı Yok, olarak. Çin markası kadar. var. Türkiye'de fabrika ya da üretim, hani, fabrika demeyelim belki hepsini ama üretim konusunda adımlar atmaya başlamasıydı. İşte ilk olarak Oppo'dan duymuştuk. Sonra evet, Samsung Oppo, geldi. TCL. TCL geldi. Tekno geldi. İlk olarak geldi. Oppo ile Samsung den, dendi. Sonra TCL çıktı ortaya. Sonra Tekno dedi ki ben de açıyorum. Pendik Sonra dedi, Vivo'da. Yatırımım var dedi. Evet. Vivo değil. Vi, Xiaomi ile ilgili bir Vivo'da, şey duydum. Vivo'da Vivo da bir ortak üretim yapacak. En son bilgi ise bugün geldi. Xiaomi'de. Evet Xiaomi'de. Türkiye Avcılar'da mıydı hatta öyle bir Avcılar'da yani. bir yerde yapacakmış. Üretim yapacakmış arkadaşlar. Zaten şu an bizden biri gibiydi. Evet, evet. <gülüyor> Böylece yani, Türk markası oldu, oluyor her şey. Resmen artık Made in Türkiye'ye yazabilir arkadaşlar arkasında. Çünkü resmen Türkiye'de üretimi başlamış olacak. Tabii bu, şunu sorgulatabilir izleyicilerimiz. Yani. Neden neden, Türkiye ha, neden? Pardon evet. Yani Çin biliyorsun bütün Amerika, Güney Kore vesaire hepsi Çin'de üretim yaparken şimdi neden birden hepsi Türkiye'ye kaymaya başladı? Çinliler bile Türkiye'ye kaymaya başladı. Bunlar arkadaşlar aslında birkaç farklı nedeni var. Bir kere lojistik, lojistik evet. en önemli nedenlerden biri. Çünkü Türkiye arkadaşlar biliyorsunuz Avrupa'ya açılan bir kapı gibi. Aynı tarafta Asya'ya da açılan bir bağlantısı bir da. var. Dolayısıyla burada üreticilerin üretimi yapmaları Avrupa'ya ithalatı kolaylaştıracak. Dolayısıyla bu en önemli etkenlerden birisi. İkincisi ise... Devletin verdiği teşvikler. teşvikler. Evet, Devlet bir teşvik yatırımcılar için arkadaşlar güzel teşvikler sundu. Bunun sonucunda da işte birçok üretici ülkemize gelmeye başladı. Tabi burada düşük iş mani iş gücünün de bence bir etkeni vardır. Şimdi, ya, tabii ki şimdi evet yani kurular mesela yani bu kurumlar ya. dolar bazında bakıyorlar işte. Evet. Demiyor ki ya ben buradaki işi atıyorum işte 2800 Türk lirası az ücret vereceğim demiyor. Tabii dolar olarak bakıyor. Yani dolar üzerinden baktıkları için de e, bir işçinin maliyeti ortalama 350 dolar. Hadi sigortasıydı falan indi falan 400 dolardı. Şimdi 400 dolar arkadaşlar normal şartlarda tamam belki içinde çalıştırabilirsin ama orada da dediğimiz Bilişlik gibi sosu. lojistik olayı var. Şöyle söyleyeyim ben arkadaşlar Türkiye haricinde de başka bir yerde sanırım 400 dolara zor. Çin'de bir şey ürettiğiniz zaman e, Avrupa'ya gelmesi mecbur gemiyle gelecek. Çünkü uçakla göndermesi çok yüksek bir maliyet evet. çıkıyor. Gemiyle geldiği zaman 3 hafta sürüyor. Siz Türkiye'den bir malı herhangi bir üründen bahsediyoruz bu arada. Kamyonlarla. E, Gümrükten çıkarttığınız zaman 5-6 saat içinde Avrupa'nın içlerine kadar... Ya maliyeti olarak da çok azalıyor. Evet. Gemi birden arkadaşlar şey yapamıyor bir de hani oradan çıktım direkt ben Türkiye'ye varayım diye ya da işte Avrupa'ya varayım diye bir şey yok 5-10 tane, tane noktaya uğruyor. Evet. İşte yakıt boşaltıyor, alıyor bilmem ne bir şey. Bir de hani sadece yakıt masraf falan da değil, bunlar limanlara dünyanın parasını veriyormuş mesela. Ben onu geçtiğimiz günlerde öğrendim, atıyor bir limana Tabii, yaraşıyor, Yanaşma, yanaşma parası alıyorlar. Ciddi paralar veriyorlarmış yani hani öyle düşük mevlaalar değil. Dolayısıyla Türkiye'de üretime geçilmesi bu açıdan güzel hem, oldu. Güzel oldu. Hem iş sahası da açılmış olacak. Bir fabrikanın açılması demek binlerce insanın işi Yok hani iş bir de ben var. bunu hep söylüyorum mesela şimdi bunun altına belki yorumlarda gelecektir diye düşünüyorum ama Türkiye'de bir şekilde üretim yapması bu bizim açımızdan bir tecrübe haline geliyor Aynen. ve yarın öbür gün kendi markalarımız için de Türkiye'de kendi çıkaracağımız telefon ya da başka ürünler için söylüyorum bunu, markalarımız için de ciddi bir tecrübe oldu ki zaten Türkiye'de telefon fabrikası da var bu arada. Başka bu ben şimdi şunu şey merak ediyorum ama hani hep diyorlardı ya işte içinden gelen telefona bizim üreticiler logo vuruyor. Öyle şey yok. Evet, şimdi şimdi mesela şu an falan bunu ya sallıyorum işte Vestel ya da işte Feyerang gibi şey aldı ondan Tamam kendi logosunu vurdu diyelim ama yine bu Türkiye'de üretilmiş olacak sonuçta. Evet, evet Türkiye'de üretilmiş olacak. Yani. Onu merak ediyoruz biz de arkadaşlar. <gülüyor> Xiaomi'de arkadaşlar Türkiye'de, Türkiye'de üretilmiş Türkiye'de. olacak. Şimdi bir de biz mesela Xiaomi Türk malı oluyor diye şey yaptık. Dediler ki şimdi bu Türk malı mı olmuş olacak. E, Çin'den gelip Türkiye'de satıldığı zaman, işte yerli markalar sattığı zaman onlara Çin malı diyorsunuz arkadaşlar. Evet. O zaman bu mantıkla şu an bir de Türk malı, Türk malı olmuş olacak. Evet. Yani. Şimdi bir diğer enteresan bir konu ise biliyorsun, biz sosyal medya yasası vardı arkadaşlar. Ekim ayında yürürlüğe girmişti ve temsilci atanması gerekiyordu. Bununla ilgili olarak e, belli bir süreçler vardı. Ceza süreçleri vardı atanmadıkları için. Önce 10 milyon sonra 30 milyon ve Ocak ayının ortasında reklam da yasağı. reklam yasağı başlayacaktı. E, Başladı. Facebook'da dahil olmak üzere işte birçok şey atadılar ama Twitter, Twitter Periscope ve, ve, Pinterest ve Pinterest kaldı. Periscope'tan Twitter'a, Twitter. Twitter ve Pinterest'te evet. reklam mesela başladı. Aynen. Bir sonraki aşamada %50 trafik kısıtlanacak eğer sonra %90. atamazlarsa. Ve sonra da %90 bulan Nisan ayında başlıyor. Nisan'dan sonraki bir ay içinde de Mayıs ayında da %90 kısıtlama başlamış olacak. bence güzel bir adım. En azından temsilci atamaları, hukuki şu anda bitirilir Twitter atamada. Twitter'da şu mantık ya da Pinterest şu mantığa gidiyor olabilir. Ya yani ben bunlardan zaten reklam gelirim çok fazla yok, hiç uğraşmayayım, etmeyeyim diye gidiyor da olabilir. Çünkü biliyorsun Twitter'da reklam oluyor o kadar çok yaygın hı hı değil. değil. Hatta e, bir çok şey, şey vardı zaten. biliyorsun Twitter'da. E, sahte reklam çok vardı. Ha, Kredi kartı, de. adli atızı ödeyelim falan filan diye. Onlar nasıl çıkabiliyor bilmiyorum mesela. Hiç kimse kontrol etmiyor mu bu Instagram'da falan da çıkıyor ya. Ama abi öyle şeyler var ki dün, işte ekşi sözlükte okuyorum. Yani adamı bile anlatmış, sazan sarmalı diye. Elif sahibinden sahibinden.com'da buna ulaşmış, bunun ayvanını almış, kullanıcı şeylerini falan almış. Bunun üzerinden başkasını dolandırmış, ihale yani, buna kalmış. Tabii o çok tehlikeli işler yani, çok tehlikeli Yani tam böyle diyorum lan millet ne kafayı yoruyor biz bu işlere. <gülüyor> yüzden, e, güzel bir gelişme. Bu arada bir diğer konu ise Facebook'ta sonunda temsilci atadı. Çok şükür. Yani, Biliyorsun bir WhatsApp tartışması vardı. Bir de orada şey demişler, basın üniteni yollamışlar. İşte kullanıcılarımızın şeyini düşünerek, evet. ya desene reklam yasağını koyunca mecburen evet. bir atamak evet. zorunda kaldık evet. diye. Evet. Yok bence ben bu konuda şunu düşünüyorum, atamak zorundalar. Tabii Neden? canım ya, Türkiye'yi kaybolmak bir, zorundalar. Bir sorun olduğu zaman karşında muhatap bulamıyorsun. Ben yani Birkaç kez başıma geldi yani bir, bir sorun Mesela oluyor. Mesela bir hesabın çalınıyor, şey oluyor, İngilizce yazacağım bilmem Hadi biz tamam, irtibasımız var, şeyimiz var ama yani e herkesin, ama yani herkesin şey şeyi yok ki böyle. Evet. evet o yüzden güzel oldu Facebook'ta bence atayarak hem WhatsApp için hem Instagram için de falan atamış oldu. Evet bir diğer olayda arkadaşlar biliyorsunuz. WhatsApp geri adım attı. Bu e, veri ihlalleri vesaire konusundan ötürü. Normalde Şubat 8 Şubat'ta evet. e, o kullanıcı sözleşmesi yürürlüğe girecekti. Fakat ne oldu? Bunu mayıs ayına kadar ertelediler. Sadece Türkiye'den değil, e, diğer Hindistan'da çok şey evet, diğer ülkelerden içiyormuş. de bayağı bir tepki çekti arkadaşlar. Bu tepki nezdinde de diğer uygulamalar kullanımı yükselmiş durum hatta bir falan Türkiye'de bayağı bir yüksek kullanıcı ulaştı. Bir de yurt dışında Şunu da bayağı kullanmış. Inmiş. Milyonlarca e anadolu yani, ulaşmış öyle Aynen söyleyeyim. öyle en son bir veri paylaşılmıştı. 8 milyondu ki o veri paylaşılmıştı. artıyordu bayağı oldu. Tabii, tabii. Yani bu sadece yurt dışından arkadaşlar. Yani yurt dışından da Bip'in vesaire kullanımı bayağı bir artıyor. Bir anda ne oldu? Ulusal bir oyuncu konumuna geldi BIP'te. Evet. Ama BIP'in evet. özelliklerine bakınca da hani kullanıcıyı serbest bırakan daha güzel özellikler mevcut. Örneğin mesela şey oluyor. Şey, olmuş. Sen her sonu söyleyeceksin değil mi? ve de mesela masa üstünde, hani telefonun kapalı olsa da şey yapsa direkt ulaşabiliyorsun. O çok güzel özellikler. O güzel. Hani vardı bu ama neydi? Telefonun kapalı. Şey değil, Şarjım bitti bağlı mesela. Değil. Gittin, gittin yani ya. Giremiyorsun webten ama bunda ne oluyor? Direkt olarak hemen kullanmaya webten devam kullanmaya yapıyorsun. devam edebiliyorsun. Telefonun kapalı olsa bile bu gerçekten benim çok hoşuma giden bir özellik oldu. Birlikte. Şimdi acil durum butonu da var mesela o çok güzel. Ben ha. hatta kullandım onu ben şöyle. çok güzel oldu. Ee, depremde mesela biliyorsun şebekeler çökünce yani e, normal görüşme yapamıyorsun ama e, bu anlık mesajlaşma programları çalışmaya devam ediyordu, de böyle bir özellik var. Tek tuşla konum ve durum bilgisini acil durum kişisi olarak belirlediğiniz kişilere iletebiliyor arkadaşlar bu güzel bir şey. Ya bir bu spesifik kişi. deprem olayı da çok basit bir şey ya, evde tek yaşıyorsun, bir şey oldu, bir şey geldi evet, bayılacaksın, çay evet, şey evet. Yani orada tek tuşla arkadaşlar mesela siz durum kişilerini belirliyorsunuz işte atıyorum anne, acil baba, durum kim, kişisi, evet. kardeşim, kimse artık. Tek tuşa bastığınız zaman onlara direkt sizin konum vesaire bilgileriniz gidiyor. Ve bilin, onlar size direkt ulaşabiliyorlar. Bir de mesela 112, 155 ve 184 sabit numaralarda BIP üzerinden erişebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Evet. Bu da enteresan yani bir... Yani direkt olarak arama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada şu önemli. Atıyorum telefonunuz çekmiyor olabilir. Şebekeden o an sinyal alamıyor olabilirsiniz. İnternet üzerinden BIP üzerinden direkt olarak arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da yani olması gereken bir özellik. Koymuşlar. Mesela şey çok güzel bir hoşuma bir de gördüm, kaybolan mesaj hikayesi var. Mesela mesaj yolluyorsun, mesela diyorsun ki 30 saniye sonra bu mesaj silinsin diyorsun karşı evet. taraf. Ve hoşuma gitti o mesela, 30 saniye verebiliyorsun, <gülüyor> işte 5 saniye veya 60 saniye verebiliyorsun. Ee, onun ekranında mesela ben sana yolladım, 60 saniye görebiliyorsun, Baktın baktın bakamadın. Mesela bak izlenemiyor, sevgilinle tartışıyorsun. Yazın yazın yazın yazın, yolladım sonra sana derse ya sen bana nasıl koş ne dedin, ben bir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> e De, mesaj mesajcı hani göster <gülüyor> mesaj gidiş. İlk <gülüyor> kan görtüsü anlayabilirim onu düpedeyim. <gülüyor> ya o akıl etmez ki o. Sen bana ne yazsın falan diyene kadar zaten giderim. <gülüyor> Bu arada az önce onu söylemeyi unuttuk. Bir web'de hem sesli hem yazılı hem de görüntülü görüşmede yapabiliyorsun. Bu arada Tabii, güzel bir özelliği evet. var. Onu söyleyelim. Normalde diğer hani mesajlaşma uygulamalarının masaüstü olayında böyle bir şey yok. Hani görüntülü konuşma vesaire. Evet. Çok yaygın kullanılan bir şey değil. Bip bunu da yapmış. Bence güzel bir özellik Şimdi grup görüntülü görüşmede var Bip'te. E, 10 kişiye kadar eşliği kalitesinde grup görüşmesi yapabiliyoruz. Aynı zamanda sesli arama olarak da 10 kişiyle görüşme yapabiliyoruz. O da güzel. Yani sesli ararak da 10 kişi aynı anda arayıp konuşabiliyorsunuz. Mesela toplantılarda falan çok kişi bir özellik bu. Ses arama haricinde grup mesajlaşma olayı falan da var. Burada da yine 1000 kişi destek sunduğunu belirtelim arkadaşlar. Yani bir grup kurduğunuzda bu grubun içerisine 1000 kişiye kadar ekleme yapabiliyorsunuz. 1000 kişi aynı anda mesajlaşma gerçekleştirebiliyor tabii bu biraz 1000 kişilik bir olay bir şeyden yazdığını düşün ya Ama biraz. mesela şirketler için güzel bir şey. Yani evet, tüm çalışan mesela bir, şey yapabilir. Senin belki 1000 kişi vardır ama aynen, gruplara koyuyor 1000 kişiyi ama diyor ki sadece yöneticiler mesajı atar. Evet, mesela evet. Biz mesela e, okullarda falan Okullarda hani öyle sınıf grubu yapıyorsun sadece <gülüyor> yöneticiler diyorsan. Yani Hayır güzel işte o 1000 kişiye birden aynı anda mesela okula ilgili bir duyuru yapacaksın veya işle ilgili bir duyuru yapacaksın. Der ki yarın işe gelmiyoruz ya da Pazartesi günü şöyle yapıyoruz gibi süper bir özellik. Bir de çok güzel bir fonksiyon. Anlık çeviri. Anlık çeviri evet. O on numara. On numara. Şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela karşınıza yabancı biri var. Siz ona Türkçe yazıyorsun, Sallıyorum. karşınızda İngiliz biri var. Türkçe yazıyorsunuz. Mesajınız o kişiye İngilizce olarak gidiyor. O size İngilizce yazdığı ama size Türkçe olarak geliyor. Bu yani bence <gülüyor> aradaki çok engelleri şey. kaldıramayız. Bizim çok gençliğimize yoktu bu. <gülüyor> Olsaydı var ya. Çok güzel özellik. Ama inşaat de çok güzel kullanılır. Mesela düşünsen, ben bazen yurt dışıda yazışıyorum mesela. Ürün yolluyorlar, bir şey yapıyorlar. Mesela öyle bir hani bit üzerinden derim ki, ben gel abi bitle bit yazışalım seninle. O Türk o İngilizce yazsın, bana Türkçe çevirsin. Ben Türkçe yazayım, o İngilizce çevirelim. Veya değil. İngilizce için çok sorun değil belki. Yani az çok konuşuyoruz, biliyoruz ama düşün ki bir Çinliyle konuşuyorsun. Çince. Hadi bakalım, yani bak, onu nasıl yapacaksın? 5 tane fabrika kurmuşlar. Yani evet, yani bugün belki başımıza gelecek durumlar. O yüzden... Bence güzel bir özellik olmuş Bipin. Biz zaten kullanıyorduk arkadaşlar. Siz de kullanın, paylaşın. Güzel bir uygulama olduğunu söyleyeyim Bipin arkadaşlar. Evet Bip e de indikten sonra sıra geldi Monster'ın güzel bir hikayesine. Çok güzel ya. Evet Twitter'da gördük arkadaşlar biz bunu. Programa da eklemek istedik. Bir müşterisi, Kullanmış. müşteri Tren, diyelim. Trend şey yolda, trend yolda oluyorlar bu arada. Monster'dan bir bilgisayar aradı. Küçük bir çocuk. Ee, daha sonra bilgisayarın taksitini ödeyemiyor. Annesi işten çıkarttı. Evet, öyle bir annesi uzun işten bir mesaj çıkarttı. var Bayağı bu arada. Koyarız ekrana. Ee, annesi işten çıkartılınca bilgisayarın taksitini ödeyemediği için bilgisayarı geri iade etmek zorunda kalıyor. Bir yorum kalıyor. yazmış işte hani ben evet. iade ediyorum diye. Çok <gülüyor> i̇ade ediyorum <gülüyor> diye bir yorum bırakıyor aldığı siteye. ama yorumu da gayet samimi böyle. işte şu tuş basmıyordu. Biz o tuşa çok DVM'ye çalıştık ama yine de çok güzeldi falan. Ya çok güzel. falan da bahsediyor. Baya uzun uzun <gülüyor> bir hikaye var. Çok, çok güzel bir mesaj. Kalk bir de bir eyle, bilgisayara da isim koymuşlar. Niye Fatma gün Fatma, Fatma gün mü öyle bir şey diye bir Fatma isim, isim koymuşlar. Bunu da paylaşınca biraz gündem oldu işte çocuğun paylaşımı. Master'da bunu görünce Ulaşmış. dedi ki Fatma Gül'ü sahibine iade etmek için ona ulaşmaya çalışacağız falan. Ulaşmışlar ve Fatma Gül'ü de sahibine iade etmişler. Bu arada ben şeyi çok beğendim. Gerçekten güzel ee, bir olay. Çok güzel yapmış Master Notebook. Nasıl yapmış? O kişinin ismi falan yok. Evet. Hani paylaşımlarda da yok. Sadece eli falan görünüyor çocuğu. Bence bu çok güzel olmuş. Çünkü bu tip şeylerde tam bir iyilik yapıyorsunuz ama böyle hani. Körün gözüne parmağını sokar gibi de anlatmamak lazım. Bunu çok güzel vermiş. Biz bile hatta bilmiyoruz, yani kimse bilmiyor evet. muhtemelen. Masa notbook biliyordur tabii kimin aldığını ama Gel bizim yani. bilgimiz yok, bizim haberimiz yok. Çok güzel bir şekilde kapanmış bu hikaye, bizim de böyle hani kalbimiz ısıtan. Ya yani şey yapmamış adamlar, gidip de bilgisayarı verirken fotoğraf çekilmemiş <gülüyor> Süper bir şey olmuş, tebrik ediyoruz buradan. Teşekkür ediyoruz kendimize. Hani derler ya, Salim verdiğini, sol elini görmeyecek, görmeyecek. Yani evet. o tarz bir şey olmuş zaten olması gereken böyle. Hani diğer firmalar da yapsın. Biz her türlü bu şeyleri anlatmaya evet, evet. şeyiz ama. Yapsınlar anlatırız. Hani şimdi. şey yapmasınlar ya. Çekin. Adam evet, hani e, böyle bir de gariban gibi giydirip şey yapıyorlar ya. Evet. onlar işte çorap bile falan. Hoş olmuyor çok fazla. Bu tarz şeyler ama gerçekten güzel. E, ihtiyacımız olan şeyler. Evet arkadaşlar. Türkcelli ile teknoloji haftalık bakış programının sonuna geldik. Bu haftanın teknoloji gündemini sizler için değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta beni bir programla karşınızda olacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.